Kafamda şöyle bir analojiyle canlanıyor bu. Biz bir araba gibi gidiyoruz bir tünel içerisinde. Arabanın ışıkları 50 metre ötesine kadar aydınlatıyor. Bir, bir kilometre daha bir ya da bir 150 metre daha gittiğimizde bir 50 metre daha ötesi aydınlatıyor. Şimdi iki hafta önce hayatın nasıl olacağına ilişkin tahminler yapıyorduk bu döneme ilişkin ama şimdi biraz daha ileri görebiliyoruz. Bazı noktalarda da takılacağız muhtemelen. Yani iki konu özetlemek gerekirse bunları başlayalım. 5 5'er dakikada bir özet yaparsanız çok sevinirim. Tamer girmek ister misin? Olur. Ee, yani ilk olarak reysel olanlarla etrafımızda olup bitenler bunu çok etkiliyor tabii ki. Onun için ikisiyle beraber işte özet geçersem. En büyük fark Avusturya ciddi anlamda önlemleri azaltıyor. Yani hala sosyal izolasyon var. Mesela Paskalya'da izin vermediler insanların bir araya gelmesi ki bu çok büyük bir olay aslında, katolik bir ülke için. Um, onun dışında dükkanlar açıldı, küçük dükkanları açtılar. Um, yani işte böyle kitap dükkanları, oyun dükkanları, işte minik oyuncak bir şeyler alabildiğin tarz uh, belli bir metrekarein altındaki bütün dükkanları açtılar. Um, i̇nsanların toplu taşımaya, keyfi amaçla binmesine izin veriyorlar. Yani artık hani, hadi bugün şu parka gideyim diyebiliyorsun. O yasaktı önceden. Um, dolayısıyla yavaş yavaş rahatlıyor burada. İnsanlarda da bunu görüyorsun. Daha rahatlar, daha öyle konuşular falan daha güler yüzlü. Şimdi panik ve korku kısmı azalıyor. 1 Mayıs'tan itibaren um, kuaförleri, alışveriş merkezlerini de açacaklar. Avusturya'nın vaka durumu çok iyi. Yani çok azaldı. Hani artık platodayız diyelim. Ölü sayıları öyle düşük. Yani burada işte Batı Avusturya'da bu Tirol bölgesindeki en merkezi yerlerin karantineleri kalkıyor. Onun için hani burada durumlar aslında çok iyiye gidiyor. Sadece etkinlikler... Hani işte yaz festivalleri, konserler falan filan, Tuna Adası festivali filan, onlar iptal. Ağustos sonuna kadar hiçbir etkinliğe izin yok. Um, sosyal izolasyon ne zaman bitecek bilmiyoruz. Ama hani benim gördüğüm kadarıyla um, yani sınırların açılmasına da Eylül'den önce olmayacak gibi yaklaşıyorlar. Aa, dolayısıyla hani bu yaz enteresan bir yaz olacak bizim için Avusturya'dakiler için çünkü hani bütün ülke ülke içinde gezebilecek hareket edebilecek. Öyle bir durum var. Bu da bizi yani şirket olarak eee yaklaşımımızı değiştiriyor. Pazarlamamızı, etkinliklerimizi değiştiriyor. Ama şimdilik hani genel olarak buradaki durum pozitif. Biz de pozitifiz açıkçası. Kısacası oldum bilmiyorum ama hem Avusturya'dan bir şey vermiş olurum. Şöyle kısaca bir şey daha soracağım. Ona da bir birkaç cümle eklersen çok sevinirim. Yani sen kişisel olarak nasıl e, başa çıkıyorsun durumda? Moral motivasyon anlamında nasılsın? Veya etrafında diğer gördüğün insanlar nasıl? Bunu da şu bağlamda soruyorum. Ya yani Böyle e, fikri olarak iki hafta evden çıkmamak ya da izole olmak başka bir şey. Bunu yaşamış olmak farklı bir şey. Yani bunu yaşamış bir insan olarak şu anda ne görüyorsun? Farklı kendinle ilgili veya etrafındaki insanlarla ilgili. Varsa bir yorumun. Onu da duymak isterim. Um, daha bitmedi. Yani şey olarak... Um, hani böyle geriye dönük bir yorum yapamıyorum. Çünkü sürecin hala içinde hissediyorum kendimi. Hani... Tek hissettiğim şey alıştık. Yani... Kaç burada işte... Uh, bir ay 2-3 gün oldu. Uh, lockdown başlayalım. Um, yani ilk haftalarda çok kafam dolu ve moralim bozuktu. Şimdi alıştık ya yani. Birebir hastalığı görmüyorsun etrafında. Yani haberleri daha az takip ediyorum mesela. Okey, sağ ol abi. Her şey aslında yani yeni bir normal oluş. Öyle diyeyim. Yeni bir normale alışmaya başladım. Genel olarak öyle. Barkan, senden devam edelim mi? Yani Londra'da durum şeydeki, Avusturya'daki kadar iyi gitmiyor. Biraz belki virüsü virüsün geç ulaşması sebebiyle de belki olabilir. Avusturya belki birkaç gün ya da bir hafta falan daha erken almış olabilir. Şu anda bildiğim kadarıyla ben de çok artık rakam takip etmiyorum fakat hala en peak seviyeye ulaşmadık. İki hafta falan daha süreceği bekleniyor. Dolayısıyla ııımm bu kurallar katılaşmadı fakat hafife indirilmedi. Aynı duruyor. Ee, benim şirketim işte çok uzun bir süre evden çalışılacağını ve hatta belki aşı bulmana kadar böyle durumun olacağını falan e, söyledi. Dolayısıyla ben de hem kız arkadaşımın e, Türkiye'de kalmış olması, yani bu sebepten o normalde İngiltere'de yaşıyor. E, uçakların durması sebebiyle, Türkiye'de kalması ve ailemin de burada olması sebebiyle İstanbul'a gelme kararı aldım konsolosluğun ettiği bir uçakla. Fakat uçak İstanbul'a inceye yerine Ankara'ya inip bizi Çankırı'daki bir tane öğrenci yurduna <gülüyor> karantinaya aldılar. Ve şey, şu anda iki hafta boyunca buradayız. İşte sağlık görevleri sürekli ateşimizi ölçüyor vesaire, yemeğimizi içeceğimizi veriyorlar gibi bir durum var. Ama ben çalışıyorum. Sonuçta burada işte Wi-Fi var. Normal İngiltere'de odamda ne yapacaksam burada da aynısını replik etmeye çalışıyorum, yapabildiğim kadar. Yani biraz tabii ideal bir durum değil ama benim hayatım bu şekilde işte O yüzden isminin altına Çankır yazabilirsin Londra yerine. Çankır, Emin Karatekin, yKK yok yine KYK öğrenci yorumundayım şu anda. Nasıl, biraz daha bahsetsene. Değişik bir perspektif yani sonuçta. Bir defa sürpriz bir deneyim oldu senin için. Onun farkındayım. Evet. Ama onun ötesinde farklı farklı insanlarla karşılaşmak için bir fırsat... <gülüyor> ee, bir yandan devlet meseleleri nasıl ele alıyor, nasıl yönetiyor, onunla ilgili bir sürü ilk uçları var. <gülüyor> ee, yani hepimiz aslında kendi ailesiyle ve böyle hemen birinci derece yakınındakilerle izole olduğu bir dünyada birçok <gülüyor> insanla etkileşime geçiyorsun şu anda karantina içerisinde de olsa. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> sence insanların hali i ruhiyesi ve diğer gözlemler neler? Ya, Türkiye bunu e, öncelikle çok A'dan Z'ye çok ciddiye almış gibi bir havası var. Yani, Uçağa bildiğin andan itibaren bunu hissediyorsun, Türk Hava Yolları'nın husus Böyle astronot gibi kafasında böyle shield, kalkan geçirmiş bir tane kıyafetle filan seni karşılıyorlar. Ee, i̇şte uçakta ateşini ölçüyorlar, pasaport alıyorlar bilgilerini giriyorlar. İşte teker teker uçaktan çıkartıyorlar. Otobüsler uçağın çıkış kapısından yanaşıyor. Direkt otobüse biniyorsun, pasaport kontrolüne bile geçmiyorsun. Ee, en azından benim konsolos uçağın üzerinde böyleydi. Ee, burada yurttaki durum mesela e, normalde bir tane teras var açık havaya çıkmak e, ama yasak. Herkes odasında durmak zorunda. Koridorlarda yürürken bile işte uyarı alıyorsun vesaire. İşte biraz insanların şey havası var. Ee, i̇şte sizin nereden geldiğiniz çok belli değil. Ben riske girmek istemiyorum. Dolayısıyla maskeni takarak gez, gez lütfen. Etrafta yürüyeceksen falan gibi bir durum var. Ee, biraz şey yani, katı durum oldukça katı yani. Bu yurtta olabildiğince katı. Bundan daha da katı olmaz zaten. Yani böyle biraz askerlik vari kurallar var. Ee, ama yani çok keyfimi kaçırmamaya çalışıyorum. İki hafta buradayım sonuçta. Hani ...çok da şikayet etmeden olayın bitmesini bekliyorum açıkçası. Fakat şey, işte AFAD, e, sağlık görevleri ve işte yurt yönetimi gerçekten şey durumda... E, ...hani bu iki haftayı olabildiğince kontrollü, katı ve işte... ...kurallardan şaşmayacak şekilde bitirme şeyindeler, kafasındalar biraz. Bir şey sorabilir miyim? Bunu ben merak ediyorum. E, senden sonra Barış, buna sen de cevap verebilirsin. istiyorsan. akrandan sonra. E, Alınan tedbirlerin e, bir kısmı acaba göstermelik mi yoksa samimi mi? Bir bu soruyu soruyorum kendime. Çünkü bazı tedbirler daha görülebilir. Yani yurt dışından birisinin uçakla geldiğinde ne yapıldığı son derece görülebilir. Çünkü oraya kameramanlar gidebiliyor, şey yapabiliyor. E, veya e, karantina sürecinin nasıl olduğu gayet görülebilir. E, hmm. Acaba görülebilir şeylerde... Ee, mükemmel bir tablo çizme ve doğru bir temsil yaratma e, endişesi ile mi şu anda böyle bir durum var? Yoksa Kesinlikle... gerçek anlamda e, önemsenmeden mi çıkıyor? Bunun cevabını ben bilmiyorum çünkü gözlemim yok sana soruyorum. Kesinlikle ikisi de. Ee, birincisi burada muhabirler duruyor. İşte buraya bir tane mobil bağı kurdular ki e, insanlar haber yapabilsin görüntülü olarak bağlanabilirsinler buraya diye. Ay ilginç. Yani orada hazır hemen böyle haber toplamak için bekleyen bir grup var. Evet yani şey var. Ekstradan baz istasyonu var yani. Onları da şeyler için kullanıyorlar. İşte TV kanalları. İşte burada devlet görevlisi geldiği zaman onların yapacağı bağlantılar vesaireler. Dolayısıyla burada olacak herhangi bir e, disiplinsizlik veya açık anında gidecektir. Twitter'a, oraya, buraya vesaire. Dolayısıyla onun verdiği de ciddi bir şey var. E, biraz göstermelik tarafı da var işin yani. Yoksa Bence terasta yürümemizin hiç problemi yok. Hani orayı karantinaya alırsın. Terasa normal kimse çıkmaz. Sadece burada yaşayan, insan, burada kalan insanlar çıkar mesela. Yani açık havada insanlar yürüyüşünü yapar vesaire vesaire. Ya bu arada söylemeden de demeyeceğim şey, e, yani baz istasyonu ile ilgili gözlemde bulunup oradan çıkarımda bulunma süper kuvvetine sahip az insan grubundan bir tanesisin yaptığın <gülüyor> işindeki algıda seçicilikten dolayı. Yani herkesin böyle casual keşfettiği, dikkat ettiği bir şey değil yani. Onu da söyleyeyim. Yani işte ee, biraz şeyler, o işin ne derler acaba, ya duyulursa tarafına dikkat ediyorlar yani hmm. açıkçası. Tabii yani... burada başka bir girelim hattı da e, devlet vatandaş arasındaki ya yani da otorite ile e, hmm. uygulayıcı kişiler arasındaki. Otorite evet bunu yapın çok önemli diye bağırabiliyor, bir de aşağıda insanlar onu ne kadar ciddiye alıyor. Ya yani maskeyle çıkıyor ama maskesini indirip şuradan bana ekmek versene diyebiliyor ya da bir elinde sigara, bir elinde mana poşeti, pazarda nakit para alışverişi yapıp yüzlerce insan birlikte yan yana dolaşabiliyor gibi manzaralar var bir taraftan da. Evet, evet. Ee, yani durum bu. Biraz böyle gün sayıyoruz şey gibi. <gülüyor> iki hafta hani bedelli askerlik süresine de benziyor. Şafak 12 ben saçlarımı mi? kestirdim. Şu an nasıl Şafak 12 durumda. <gülüyor> Neyse, data bağlantısı falan değil. Tekrar şey yaparız. Ee, konuşma yaparız bence önümüzdeki haftalar içerisinde. Ee, sen böyle dikkatini çeken şeyleri... ...bence zihniysel olarak not et, merak ediyorum. Samimiyetle evet, merak ediyorum. Yani. Not ediyorum zaten, günlük gibi bir şey tutuyorum. Çok değişik şeyler oluyor yani her gün sonuçta. Tamam, belki ona özel bir session yaparız. Barış? Ben de askerde tutmuştum günlük. Sonra dönüp okuduğum zaman çok... Ee, ...garibime gitmişti. Bu, bu gibi durumlarda günlük tutmak çok... E, ...iyi, faydalı bir şey bence. Ya Ozan soruna nasıl cevap vereceğimi gerçekten bilmiyorum. Ve aslında bu bilmeme durumum da bana sorarsan önümüzde, yani geçtiğimiz sürenin bize getirdiği yenilik bu işte. Ben eskisine göre kendimi e, daha büyük bir belirsizliğin içerisinde hissediyorum. Hazır cevaplar tükendi diyebilir miyiz? Negatif bir e, laf sokma olarak söylemiyorum tabii ki bunu ama hazır cevaplarımız doğru. tükendi, yeni cevap keşfetmemiz gerekiyor hepimizin. Doğru, doğru. Yani... Bir kere bende en büyük belirsizliği yaratan şu, az önce Tamer'in anlattığına benzer diyeceğim ama tabii o boyutta değil. Yani bir Avusturya rahatlığında değil belki Türkiye'de ama etrafımdaki her insanda özellikle otoritenin yaptığı açıklamaları dayanak alarak ciddi bir biz bu işle iyi mücadele ediyoruz, biz bu işi halledeceğiz, biz bu işin üstesinden geleceğiz gibi bir hava var. Ee, ne kadar doğru, ne kadar yanlış açıkçası bilmiyorum, çok aklıma yatmıyor benim, yani hani bitmek üzere olduğu, halletmek üzere olduğumuz yanıtına ikna olmuyorum, neden diye sorarsanız, bugün karşıma e, Angela Merkel'in e, dün yaptığı konuşmanın e, videosu düştü, yani açıkça şunu söylüyor, şu anda e, bulaşı oranını e, bir kişinin bir kişiye bulaştırmasına e, indirdik diyor. Bu şekilde devam ederse tedaviye, tedaviye yanıt verebilecek e, sağlık fasilitelerimiz Eylül'e kadar bu ihtiyacı karşılayabilecek gibi gözüküyor diyor. Eğer 1.1 olursa Temmuz'a kadar diyor. 1.2 olursa Haziran'a kadar diyor. Yani ki bu Almanya bu virüsle mücadelede dünyanın parmakla gösterdiği ülkelerden bir tanesi yani ne Türkiye. Ne İspanya ne Fransa e, hatta ne Avusturya yani hepsinden daha önde e, müthiş bir performans gösterdi Almanya e, bu virüsle mücadele konusunda. Onun başbakanı konuya hala bu ciddiyetle yaklaşırken ve tehlikeyi bu şekilde tanımlarken bir takım ülkelerde bizimkisi de dahil e, otoritenin yaptığı işaretle halkın biz bu işi hallediyoruz galiba noktasında bu kadar çabuk gelmesi ee, tamamen toplum psikolojisiyle açıklanabilecek bir şey. Çünkü toplum bir an önce aslında normalleşmeyi arzuluyor. Yani arzuladığımız şey bu. Biz bir an önce hayatın normale dönmesini bekliyoruz. Birisi de bize, evet oraya doğru gidiyoruz, az kaldı dediği zaman hemen kabul ediyoruz, hemen satın alıyoruz bunu. Ama ben ne kadar gerçekçi olduğu konusunda açıkçası çok endişeliyim. Ee, ve başlangıçtaki ciddiyetin bu tavırla, ...gevşeyeceğini düşündükçe... ...uykularım kaçıyor açıkçası. Az burada önce... Bir, burada bir araya gireyim. Ee, söylediğine destekleyecek bir şey keşfettik geçen gün. Ee, zor zamanlarda liderlikle ilgili bir araştırma yapıyoruz şu anda... ...bizim başka proje içerisinde biliyorsun. Ee, ve çok bununla uygun bir tabir var aslında... ...kriz zamanlarında liderlikteki en önemli şeylerden bir tanesi... ...tutucu iyimserlik. Yani e, bir durumla ilgili çok kötü bir tablo göstermemek insanların moralini daha da bozmamak ama aynı şekilde önemli olan olduğundan daha iyi de tabloyu göstermemek çünkü o zaman insanların e, senin söylediklerinin gerçek çıkmadığı ilk gün itibariyle sana güveni azalmaya başlıyor ve bir sermayeyi tüketmiş oluyorsun aslında e, şu anda ortadaki durumun benim de en endişeci bu endişeli endişe verici bulduğum tarafını aslında değmiş oldum o da iki yani dün vardı dün biz Arada sırada açıyoruz mesela işte haber bültenlerinden bir tanesinin Türkiye'den bir, bir sahne görelim diye. Bu iki hafta çok önemli. Ya geçen hafta da bu iki hafta çok önemli dediğini evet, duyar bu, gibiyim. Evet, yani. Şimdi önümüzdeki iki haftaya gelecek işte asıl önemli iki hafta buydu. Ondan sonraki iki hafta gelecek işte şimdi önemli iki haftaya geldik falan. Şimdi insanlar bu ruh haline girdikleri zaman gittikçe ciddi alınırlığı azalacak bu söylemlerin. E, o da bu işi daha korkutucu seviyelere getirme. Riskine sahip. Çünkü bulaşma oranı, Türkiye'deki bulaşma kat sayısı, vaka sayısına falan bakınca biz ne kadar iyi yönetiyor olursak olalım, Eylül-Ekim'den önce bu işin rahatlamıyor olması gerekiyor değil mi aslında? Almanya öyledi karşılaştırınca. E, öyle gözüküyor. E, dahası zaten virüsten daha kötü bir şey geliyor. Onu da görüyoruz işte bu hafta e, dolar 6.9'u gördü. Yani e, Türkiye için ekonomik tablo hiç iyi gitmiyor. Bunun böyle Eylül'e kadar falan sürmesi durumunda yani bence kimse şu anda hayal edemiyor neler olabileceğini. Hakikaten kimse hayal edemiyor yani. Yani bu, bu tempo ile mesela doların artması demek e, sokaktaki hayatın bu şekilde kısıtlı bir şekilde bir devam etmesi demek Eylül'e kadar. Bu asla... Kolay kolay altından kalkılabilir bir şey değil. Bence Türkiye bir tarafa, dünyada da bunun altından kalkabilecek bir ekonomik güç, öyle bir düzen, öyle bir sistem yok yani. Ya da Amerika'dan gelen haberleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani inanılmaz sayılar falan konuşulmaya başlandı. Ve bir Avrupa değil Amerika, öyle bir sosyal devlet falan falan yok. Yani tamam Silicon Valley ver belki ama bir takım şeylere yanıt üretmekte güçlük çekiyor. Yani bir, bir sosyal devlet olmadıkları çok açık. Ben, e... Şey ne diyorsun Barış? Yani iki hafta önce ya da üç hafta önce bu konuşmaları yapıyor olduğumuzda bilmediğimiz ne biliyorsun bugün? Kendinle, kendi rutininle veya kendin dışındaki dünyayla ilgili? Valla çok fazla bir şey değişmedi öyle söyleyeyim. Yani bildiklerime dair çok fazla bir şey değişmedi. Çünkü kimse bize daha fazlasını söylemedi. Yani mesela iki hafta önce şeyin bilgisine sahip değildik galiba ya da bunun izlenmesi gerektiğinin bilgisine sahip değildik. Kaç kişiye bulaştırıyor bir kişi? Şimdi mesela uluslararası kaynaklardan gelen haberlerden anladığım kadarıyla krizin ne kadar derinleşeceği ya da derinleşmeyeceği konusundaki göstergelerden bir tanesi bir kişinin bu virüsü kaç kişiye bulaştırabildiği, böyle bir metrik çıktı ortaya. Daha önce böyle bir metriğin farkında değildim ama... Zaten bu kadar çok sayı, bu kadar çok metrik, bu kadar çok takip edilmesi gereken şeyin ortaya çıkması da başlı başına bir sorun. Çünkü bu kadar çok bilgiyle baş edemiyoruz. Yani e, anlayamıyoruz da ne demek istediklerini açıkçası. Yani hadi ben anlamıyorum. Siz de anlamıyorsunuz işte. Birlikte konuşuyoruz. Etrafıma bakıyorum. Etrafımda da anlamayan bir sürü insan var. E, bütün bu bilinmezlikle nasıl baş edeceğimizi hiç bilmiyorum. Türkiye'de Hala Nisan ayı olmasına rağmen bu arada havalar iyi gitmiyor. E, hava soğuk denebilir. Yani bayağı kalülüfer yaksan yakılır evde. Öyle bir durumdayız. E, ve bence bu insanların sokağa çıkma konusundaki tavırlarını çok ciddi etkiliyor Türkiye'de. Yarın öbür gün havalar 18-19-20 derece olmaya başladığı zaman kolay değil Türkiye'de öyle insanları e, evde tutmak. Burası bir Akdeniz ülkesi yani. E, henüz oralarda değiliz. Bunun olması durumunda neler olacak? Ben açıkçası annemi evde zor tutuyorum arkadaşlar. Hatta zaman zaman tutamıyorum yani. Ben 65 yaşında değilim diye fırlıyor yani. Hani Ben pazartesi gününden beri mesela evden çıkmadım. Bugün 6. gün. Hiç çıkmadım yani. Ama o her gün çıkıyor. Ya pazara gitmek için bir sebep buluyor. Ya işte birisini görmek için bir sebep buluyor. Falan filan bir şeyler buluyor yani. Ve bu süre uzadıkça da daha çok bulacaklar. Yani yanına yarın 10 kişi daha katılacak annemin. Önümüzdeki hafta 20 kişi daha katılacak. E, bu işleri daha karmaşık bir hale getirecek. E, bilmiyorum nasıl içinden çıkılacak. Sağ Yorumlar için. Ee, ben de şöyle kısaca bahsedeyim isterseniz. şeyden Ne, ne görüyorum son 2-3 hafta içerisinde ne oluyor ne bitiyor. Ee, bir tortu meselesi var. Bence insanların bazı konuda nasıl işte bazı ilişkilerde açık iletişim çok, ya bütün ilişkilerde açık iletişim çok önemli diye konuşulur. Niye? Çünkü tortu birikmesin diye ee, bir konuda ufak bir tartışma yaşarsın. Altı aylık bir ilişki ise problem bir ama altı yıllık bir ilişki ise ve o konuları çözmeden ilerliyorsam, o konularla ilgili tortular birikmeye başlar ve böyle her tartışma e, farklı konu başlıkları gibi, kendi tarihçesi olan konu başlıkları spesifiğinde tartışırsın böyle. Yani altı yıllık bir tartışma yerinden açılır, yedi yıllık bir tartışma yerinden açılır. Çözülmediyse gerçekten. Tortu biriktikçe o yüzden şey de artar gittikçe. Gerizim seviyesi de artar. Bence bu döneminde öyle bir dinamiği var. Yani insanın kendisine karşı ne kadar dürüst, kendisine ne kadar açık iletişim kurduğuyla alakalı bir şey. E, kurabiliyor muyuz hepimiz? Bence hayır. Ben kendim kurabiliyor muyum? Bilmiyorum. Yani yeteri kadar düşünmedim ama kurmaya kurmamız gerektiğini biliyorum. Onu söyleyeyim. E, yani kastım da ne? Ben ne noktada zorlanıyorum bu süreçte? Yani... E, işte fiziksel olarak sağlıklı hissediyor muyum, ruhsal olarak sağlıklı hissediyor muyum, motivasyonu iyi mi, etrafındaki insanlarla ilişki iyi mi falan filan gibi birçok konuda açıkletişim kurmak gerekiyor bence. E, şu an, o tortular birikiyor bence çoğu insanda. Çoğu insan genelde açıkletişim kurmaz çünkü %80'de. Zor bir şey çünkü. E, o tortular birikiyor. O yüzden de o tortular patlak vermeye başlayacak bence önümüzdeki dönemler içerisinde. Yani bu... E, 20 günlük bir aylık dönem içerisinde insanların bazı konularda sabırlarının daha çok taştığını görmeye başlıyor olacağız. Ee, bir onu görebiliyorum. Ee, kendim ruh ruhali olarak iyiyim ve motiveyim. İşlerle ilgili düşündüğüm zaman ne kadar da yepyeni bir dünyanın içerisine girdiğimizi, e, ilk seferde düşündüğümden de daha büyük ve yeni bir dünya içerisinde girdiğimizi daha iyi fark ediyorum şu anda öyle söyleyeyim. Yani, ''Evet, teoride şunu yapmıştım, benim 2020 ile ilgili hedeflerim artık şu anda geçerli değil. Yeni bir gerçeklik, yeni hedefler koymak lazım.'' deyip o hedefleri koymuş, buraya yazmıştım. Onları da şu anda icra edecek şekilde ilerliyorum. Ama bunu yazdığımda, hatta tarihde yazmışım, 24.03.2020'de yazmışım, bugün 18.04, neredeyse bir ay olmuş. Şimdi bir ay olmuş haliyle bakıyorum benim bu tablodakilerin hepsini tamamlamam benim önümdeki yolu bana çizmiyor. Çünkü bambaşka bir yere geldik işte. Yani araba biraz gitti ama biraz daha ileri aydınlatıyor şu anda. Buradan ileriye baktığımda da e, şunu düşünüyorum. Çok hoşuma gitti geçen gün. E, ikinci derece etki ve üçüncü derece etki mantığı işte. Second order, third order effects. E, hatta bir tane örnek vereyim. Bir tanesini Barkan'la paylaştım. E, Londra'da mesela bir podcast'te güzel bir kayıt olarak geçiyor. 30 saniyelik bir segment. Bunun gibi bir sürü alanda bence ikinci ve üçüncü derece etkiler oluyor. Bunları anlamamız gerekiyor bu dönem. Onunla bitireceğim en son. Ee, kafamı ona yoruyorum yani. Mesela insanlar daha çok evden çalışıyor. Harika. İnsanlar daha çok evden çalıştığı için daha çok işe gitmeleri gerekmiyor. Arabaya binmeleri gerekmiyor. taşıma binmeleri gerekmiyor. Okay, bunların hepsi birinci derece etki. First order effect. Bunun hepsini zaten görüyor, yani gözü olan görüyor bunu yani. Hani mantık ürtmeye gerek yok. İkinci derece etki, bu böyle olduğunda ne oluyor ile ilgili iyi çıkarımlar yapabilmek aslında. Yeteri kadar düşünüldüğünde çok kuvvetli bağlantılar var. Herkesin, a evet, yani bir kere birisi onu şey yaptığı zaman, e, o madeni kazıp çıkarttığı zaman oradaki bağlantıyı, onu duyan insanlara çok mantıklı gelen ama orada bir kazı emeği, düşünsel kazı emeği olan bir sürü iş var. E, mesela bunlardan bir tanesi dediğim gibi, e, Londra'da insanlar, daha çok evden çalışabilirse, e, işe gitmeleri gerekmezse, şehir içerisindeki ev kiralama ve ev tutma talebi yüzde beş ila yüzde on arasında azalabilir. Bu son derece olası. Hatta olmama ihtimali çok daha düşük. E, e, bunun üstüne başka bir katman olarak şunu eklemek mümkün. E, şehir içerisindeki değer önermesi, yani konsere, tiyatroya, sinemaya, spor etkinliğine, restorana gitmek, toplu taşımaya binmek, e, bunlar daha da riskli hale geldi. Yani şehir, avantajını kaybettiği gibi bir de dezavantaj eklendi. Hani eksi bir, bir de eksi bir, eksi bir oldu. Bir de bunun üstüne şirketlerin zaten remote çalışmaya, uzaktan çalışmaya okey verdiği bir ortamda e, hiç daha da az önemi var haline geldi. Yani evden çıkmadığım gibi hangi evden çıkmadığım da önemli değil. Çünkü evden çıkmıyorum. O yüzden evimin Londra'da olmasının bir anlamı yok. Evimin İstanbul'da olmasının bir anlamı yok. Evimin Madrid'de olmasının bir anlamı yok. Şimdi bunu %100 insanın yüzü bu çıkarımı yapacak demiyorum ama 100 insanın 10'u bu çıkarımı yapacak ve bu esnekliği gösterebilecek. E bir pazar içerisinde herhangi bir şeye %10 talep azal azalması demek, oradaki fiyatların ciddi anlamda düşmesi demek. Çünkü bir evin 2 ay, ya bir evin normalde 15 günde dolarken 2,5 ay boş kalması demek belki. 2,5 aylık kira oranında 12 aylık kiradan düşmesi demek belki. matematiği uyduruyorum tabii ki. Ya bu mesela, burada esasen söylenmesi gereken şey şu olabilir. Araya girip onu söylemek istedim sadece. Ya Buna insanların uyanmasından daha önemli olan sistemin uyanması. Yani şirketlerin, kurumsal yapıların buna uyanması olacak. Ya adam bakıyor şu anda. E, bunlar evlerinden çalışırken de gayet benim işlerim tıkır tıkır gidiyor. E, o zaman ben buraya niye bu kadar kira vereyim ya? Bunlar evlerinden çalışmaya devam etsin diyecek. Yani esas değişimi bu sağlayacak yani. Tabii yani hani o kadar çok işte eksen var ki gerçekten düşünsel bir maden işçiliği işi yani böyle kafa patlatmak gerekiyor konunun etrafında. E, şirketler, 3000 bin çalışan olan bir şirket, eskiden 3000 bin çalışanın tamamı aynı anda ofiste zaten olmuyordu, ofis kapasitesi 2000 bin kişiydi. Bilmiyorum belki Barkan buradan destekler İngiltere'de gördüklerinden, Barış'tan yani sen Türkiye'de sen büyük şirketler açısından oradan biliyorsun. Ee, benim çalıştığım yerde de benzer. 2000 kişidir max kapasitesi. İnsanlar gelir. Bazen herkesin ofiste gelmesi gerektiği gün bazı insanlar çantaları, şeyleri ellerinde kalır gider. Hani mutfak kısmında falan çalışırlardı. Kötü bir tasarım değil yani. Ee, ama şu anda peak e, zirve yaptığı e, kapasite 2000 olmayacak. Çünkü herkesin o kadar şirketli olmasını istemeyecek. Belki 300 olacak, 500 olacak. O zaman 3000 kişilik bir bina değil, 500 kişilik bir bina da o büyük şirket için yeterli. E ne oldu? Kiraya talep yine azaldı başka bir yerden. Yani bunların hepsi second order efekt, ikinci derece efekt. Bu ikinci derece efektler de birbirleriyle farklı farklı şekillerde etkileşime geçtiğinde şöyle bir tabloya bakıyor olacağız, olabiliriz. Bütün şehirlerdeki ev fiyatlarında %20 ucuzlama, ev ve kira fiyatlarında gibi bir gerçekliğe bakıyor olabiliriz bundan 3-6 ay sonra ve bu kalıcı olabilir. Özetle uzatmayayım. Yani bu, bunların çok e, kafa gıdıklayıcı olduğunu ve bunların üzerine düşünmek gerektiğini ve bunların da o hani normalde arabanın gösterdiği işte 20 metre ötesini gösteriyorsa biraz uzunları yakmak gibi. Uzunları yakmanın buradaki analoji de ancak second order ve third order, ikinci ve üçüncü derece etkileri düşünmek olduğunu e, düşünüyorum bu aralar ve onunla ilgili şey arıyorum. Kaynak arıyorum. Yani nasıl bir yaklaşımla acaba bu konularda daha ...akıllıca düşünebiliriz, daha... ...araçlar, aygıtlar kullanabiliriz vesaire diye. Bu konuların çağrıştırdığı ile ilgili ortaya bırakayım sözü yani böyle... ...söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa, buyurun. Abi ev fiyatları... ...gözlemine veya işte öngörüne katılıyorum. Ben de ev alma dedim tam laktan başlamadan başladığı gün filan kontrakt değişimi yapacaktım Londra'da bir ev için. Fakat o planlarımı filan ertelemek zorunda kaldım. Sadece insanların artık Londra'ya gereksinim duyan insanların azalacağı sebebi değil. Mesela Londra emlak piyasası için foreign investing de çok önemli. Yabancı insanların o şehre yatırım yapması. Bu da çok ciddi bir şekilde azalması bekleniyor. Ayrıca işsiz kalan şirketler, işte bankaların aslında bu furlough dedikleri yani insanların maaşını ödeymeyen şirketleri kurtarmak için yapacağı, vermek zorunda olacağı, paraların yükümlülüğü sebebiyle e, mortgage veremeyeceği ve atıyorum %40 depoziton yoksa ev alamayacağın gerçeği. Yani bunlar böyle üst üste geldiği zaman gerçekten koskoca bir emlak piyasasının derinlemesine etkiliyor, etkiliyor etkileyecek. E, bu, bundan kesinlikle kaçış yok. Çok e, gerçeklik bu şu anda. Ben planlarım ertelenmiş durumdayım şu anda bu konuda mesela. Çok gerçekten arabanın farlarının göstermediği bir karanlık benim için. Emlak konusu mesela, özellikle Londra'da. Abi peki, yani gel birlikte düşünelim gerçekten yani hepimizin hepimizin yararına. Nasıl, nasıl yaklaşmak lazım? Yani mesela bir mühendislik refleksiyle bu işe yaklaşsan, bunu bir problem olarak tanımlasan, ikinci derece ve üçüncü derece etkilerle düşünmenin iyi ve doğru şekli nedir? Kötü şekli nedir? Ya sorun barkanaydı ama eğer öncesinde girmek isteyen varsa siz de girebilirsiniz tabii ki. Ben şöyle bir şey ekleyebilirim. Daha çok distribution olacağını düşünüyorum yani... Her şirket böyle yaklaşmayabilir. Bazı şirketler için mesela kontrol daha önemli. Ama hani... Daha... Nasıl diyeyim... Daha adapte yeteneği, güçlü bir yapı... Bana öyle geliyor ki... Yani şöyle bir şey de düşünebilir. Hani diyeyim ki Londra'da büyük bir operation var. 2000-3000 kişilik bir ofis var. Um, ama hani aslında herkesi tek bir yere toplamak yerine belki Londra'nın etrafında dağılmış 3-4 tane farklı özelleşmiş büro olması belki onlar için um, daha uygun bir yaklaşım olabilir. Yani aklıma gelen ilk şeylerden biri daha distributed olacağı, yani daha merkezi anlayıştan daha distributed anlayışa geçeceği yönünde. Ama bunun içine elimde bir data ya da veri ya da gördüğüm bir şey yok. Sadece hani böyle um, bir problemde yaklaşımın um, daha kaynakları distribüt etme üzerine olursa daha iyi sonuçlar getirebileceğini düşünüyorum sadece. Bu konuyla ilgili nasıl daha metodik düşünebiliriz? Ben oradayım. Bence sorun tam olarak bu. Yani aslında sorun birazcık yine girişimcilikteki soruna benziyor çünkü biz burada yine girişimcinin yaptığını hayatı önden okumayı ve herkesin yapacağı şeyi nihai olarak yani gelip dayanacağı şeyi onlardan önce keşfedip onların önce yapmanın peşindeyiz. Bu tavır her zaman iş hayatında da bir early bird olma potansiyelini beraberinde taşıyor yani gerçekten gereğinden fazla ileriyi okuyup ee, henüz hayat orada değilken sen oraya gitmiş olabilirsin. Böyle bir riskle karşı karşıya karşı karşıyayız şu anda yani. Ee, fakat bunu yapmaktan başka çare de yokmuş gibi gözüküyor. Yani e, özellikle e, orta uzun vadede düşündüğümüz zaman e, şehir hayatını terk etmek bana tek çıkar yol gibi gözüküyor mesela. Şehir hayatını terk ettiğin zaman peki ne yapacaksın diye sor. Yani bir şekilde toprağa elimin değebileceği ve daha az sıkışık, daha az yoğun bir nüfusun bulunduğu bir yerde yaşayabilmek. Mesela bundan sonra hayatımız boyunca paranoyasıyla yaşayacağımız bir yeni virüs haline karşın bana çok büyük bir psikolojik rahatlık getirecekmiş gibi geliyor bana. Yani yarın öbür gün bambaşka bir feraketle, bambaşka bir salgınla karşı karşıya kaldığım zaman ya benim bahçede zaten domates var. Ondan sonra işte şeyden de, ağaçtan da elmaları topluyoruz. Hani bir şey olmaz ya, biz burada uzunca bir süre idare ederiz diyebilmek. Ya da işte sosyal hayatla ilgili belli bir izolasyon kararı geldiği zaman, ya benim zaten kendimce burada daha mikro bir sosyal hayatım var. Makrosuna da dijital olarak ulaşabiliyorum. Dolayısıyla ben bu düzene zaten adapteyim. Benim hayatımda değişen büyük bir şey olmayacak e, rahatlığıyla hareket etmeyi... E, Belki gerçekten de biraz erken öten kuş gibi olacağız. Erken öten horoz gibi olacağız ama... Ee, i̇yi yani Early bird aslında iyi anlamda kullanıyoruz ama erken öten horoz bence çok doğru tabir oldu. Evet, evet, Pazara evet, çok erken gibi. girmek açısından. Evet. Ben aldım bunu, kullanırız. Early bird olun ama erken öten horoz olmayın diyebiliriz yani. <gülüyor> Burada belki şunu düşünmekte fayda var. Yani düşünce araçlarını keşfetme seviyesindeyim ben. Çünkü... Bu şeyi, ev konusundaki örnek beni çok etkiledi mesela onu dinlediğimde o podcast'ta. Ee, ve aa evet ne kadar bariz ya diye şaşırdım yani. Hani, hatta kendimi biraz salak hissettim bunu ben düşünmediğim için. canım. <gülüyor> Hepimiz hissediyoruz bazen. Ee, kendi zeka sınırlarının farkında olmayanlar hariç. Ee, orada şöyle bir duyguya girdim. Ee, acaba bir orada araç var da ben farkında mı değilim? Yani bir, mesela bu araçlardan bence bir tanesi şu... ...ne değişmiyor diye bakmak. Çünkü bir şeyler değişiyor sürekli ama ne değişmiyor? Mesela ne değişmiyor? İnsanların dolar hep sürekli, kazandırıyor abi. İnsanların sürekli gıdaya ihtiyacı olacak mesela. Bu hani değişmeyen konstantlardan bir tanesi. O yüzden ne değişmiyor sorusunu sormak... ...dolar hep kazandırıyordu onun gibi. Çok iyi. Ama başka bir şeyler olmalı sanki. Gerçekten yani... ...bunun bilmiyorum yöntemine şeyine e, ...muhtemelen var. Muhtemelen biz dinleyenlerden birkaç kişi biliyor. Biliyorlarsa yazsınlar eğer bu kaydı yayınlarsak. Ama biraz böyle çalkalasanız aklınıza gelen bir şey var mı? Ne olabilir gerçekten? Yani nasıl ne metotla düşünmek gerekiyor? Second order ve third order etkilerin nasıl olacağına ilişkin? Abi aklıma ilk gelen şey yani geçmişten referans almak. Hani aklıma ilk gelen metodoloji bu. Yani çünkü yani hem evet hem hayır. Hani Yüzyıl önce olan Spanish Blue'ya bakıp orada olan şeylere, mesela hani bir tane çalışma görmüştüm. Eğer Amerika'daki eyaletlerin lockdown süreçlerini ve peaklerini gösteriyordu. Ve mesela en böyle kötü örneklerden biri, çok iyi süreci yöneten bir eyalet. işte platoya ulaştıkları zaman da hemen lockdown kapatıyorlar. ...kapattıktan sonra, iki hafta sonra... ...peak inanılmaz yükseliyor tekrar. Ve o sırada yine çok zayiat veriyorlar. Ama hani tekrar lockdown'ı getirdiklerinde iş işten geçmiş oluyor. Hmm. Şimdi... ...bu bir referans şu an süreci yönetme konusunda. Hani Tabii ki simülasyon modelleyip... ...yine ne kadar peakin yükselebileceğini... ...daha iyi kestirebiliriz 100 yıl öncesine göre. Ama mesela şeye bakmak lazım, hani 100 yıl önce Spanish Flu böyle olduktan sonra nasıl toplumsal değişimler olmuş? Tabii, neler aynıymış, denmişler çıkartabiliriz değil mi? Her Hı -hı. şey aynı değil, ve bambaşka bir hatta yaşıyoruz evet ama yine birkaç bir şey çıkabilir belki. Bir de şey aynı öğrenimleri var, ee, bu bir referans, çok doğru. Spanish flu da aslında çok iyi bir örnek ama e, gerçekten bizim kullanabileceğimiz e, best practice'ler o kadar fazla yok aslında. Şu an bir sonraki jenerasyon bundan çok şey öğrenecek bence bu Covid olayından. Mesela şehirdeki yaşayan insanların hayatını güvenli bir şekilde idame ettirebilmeleri için gerekli olan şeylerden bir tanesinin geniş çaplı hastaneler ve işte çok fazla kişiyi bir anda bakabilecek yani bu durumda olan hastaneler olduğunu görmüş olduk mesela. Bu şehir hayatının yanına yazılacak, eksilerden birisi olarak geçecek. Mesela şehirde yaşama kararı alırken senin çocuğun diyecek çok ki güzel, evet güzel. şehirde yaşamak pandemik olursa riskli bir durum diye şehir hayatının yanına koca koca yazılacak. Bundan sonra o ikilemde olan insanlar için. Fakat şehir hayatı da kendini buna adapte etmeye çalışacak. Hani nasıl deprem olduktan sonra binaları kuvvetlendirirsin ya ama o binaları kuvvetlendirmek aslında belki de çok fazla işe yaramadı mesela İstanbul'da. ikinci Marmara depremine belki henüz yine hazır değiliz. Fakat onun gibi e, inisiyatifler e, adımlar mutlaka atılacak şehir hayatında. Fakat çok e, net bir şekilde eksi. Yani bu gibi öngörülemeyen e, kriz durumlarında şehir fail ediyor nokta. Yani şehirde yaşama kararı alan insan bunu göz önünde bulundurarak alacak bundan sonra. Peki şuradan güzel bir adım. Buradan ileri nasıl gideriz? Yani şu soruyu sormak istiyorum. Eee... Birinci derece etki. İnsanlar bundan sonra hayatlarıyla ilgili kararlarda yeni bir dikey, yeni bir boyuta bakıyor olacaklar. Şehir, özellikle lokasyon seçerken. İkinci derece etki. İnsanlar bundan sonra hayatlarında şehir seçerken veya hayatlarıyla ilgili okul seçimi, işleriyle ilgili seçim, bunları yaparken pandemi gerçeğini düşünerek hareket ettiklerinde ne olacak? Bu neyi değiştirecek? Dediğin şeyleri ve trigger ee, yine. Az önce güzel olanları sen e, summarize ettin. Yani... E, ben ne yapacağımı bu arada yani gerçekten sadece bu, bu soruyu sormak ve bu sorunun rahatsızlığıyla belirli bir süre yaşamanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Merhem gibi olduğunu düşünüyorum. Fakat ee, mesela çok şey farklı. çok enteresan ya. Benim mesela... E, Tam söylediği söylediği yani Avusturya açıklaması, ben bilmiyordum Avusturya'da, Avusturya'da durumun gerçekten bu kadar iyi, iyiye gittiğini. Yani Viyana büyük bir şehir abi yani. Çok erken girdiler Lactuan onlar. Yani er, ülkelerde Lactuan yokken onlar kapatmıştı bile. Şeyi. Erken girdiler fakat dramatik olarak iyi yani. Misal durum anladın mı belki? Viyana bu arada hep daha azdı. Yani Avusturya'nın diğer bölgelerinde daha çok vaka var Viyana'ya göre. Enteresan nokta. Ama onun sebebi şu diyorlar. Kayak turizmi. Yani Alpler bölgesinde sayısı bölgesi, evet, Tirol evet. Do Kuzey Tirol. Çok fazla vaka vardı. En kötü bölgelerde orasıydı. Viyana hep en uçta kaldı. Viyana'ya hep daha az geldi. Ve yani bunun önemli sebeplerinden biri de işte bu İtalya'nın kuzeyinden Almanya'nın güneyinden ve Avusturya işte bu Alpler bölgesi turizm açısından çok yani kış turizminde inanılmaz insan çeken yerler. Büyük ihtimal de o. Viyana çünkü kışın o kadar çok turist çekmiyor, çekmiyor. Ee, bir katkı daha at atacağım araya. Daha doğrusu ya ben ben burada bir şey söyleyeyim mi? Sen lütfen, onu hatırlayın. lütfen lütfen söyle. Sadece muhtemelen senin söyleyeceğin şeye e, ters gidecek bir şey söylemeyeceğim. Yani şu şu arada bu soruyu sıkıştırmam da fayda olur düşünenler için. Bir tane daha second order, first order şey etki, birinci derece, ikinci derece etki örneği. Birinci derece etki görüyoruz. Artık fiziksel mesafe var. Sosyal mesafede değil, onun doğru tabiri fiziksel mesafe bu arada. E, aşırı, camlara aşağı bakıyorum. İki tane arkadaş, belli ki arkadaşlar birbirleriyle konuşuyorlar. Hatta Barkan senin bisikletini verdiğin arkadaşla karşılaştım. Bisikletini ben alacaktım. Londra'da al, alma fırsatım olmadı ama e, onunla karşılaştık burada sokakta. Konuşuyoruz, aramızda bir buçuk metre mesafe var. Yani böyle... Bundan sonra bütün insan ilişkileri böyle olacak. El ele sıkışmayacaksın, sarılmayacaksın, öpüşmeyeceksin. Bunu görüyoruz bu noktada. Şimdi ikinci derece etki. Biz birbirimize hiç sarılmadığımızda, dokunmadığımızda, insan teması sıfıra indiğinde, özellikle bekar alanlar için daha da ayrıca zor bir durum bu psikolojik olarak, bunun bir sonraki derecedeki etkisi ne olacak? Yani bu neyi tetikleyecek? Bunu düşünmek gerekiyor bence. Damar, gülüyorsun. Yani bu konuda insanın davranışı çok basit. Ne kadar yasaklarsan o kadar çekici hale geliyor. Ya yani... yani böyle <gülüyor> çaktırmadan bir, bir sarılsak mı lan falan öyle mi olacak yani o evet, iş? Yani birinci derecede evet hani insanlar kesinlikle daha çok dikkat edecek. Victoria'nın dönemlerde nasıl hani eldivensiz insanlar birbirini dokunmuyormuş o safhaya gelecek. Ama ikinci seviyesinde böyle hani bir insanla fiziksel temas halinde bulunmak çok daha değerli, çok daha sıra dışı, çok daha hani aslında yapmaman gereken daha, bir şey. Daha precious olacak birazcık değil mi? Daha kıymetli olacak. Yani... Intriguing olacak yani. Gün içerisinde böyle. geyik alışveriş yaptığın böyle işte ne bileyim yani bir restoranda bir yerde ya da evine işte bir şey yapmaya gelen birisini böyle el sıkışmak falan gibi şeyler iyice böyle artık kayıt dışı, şey olacak. Mu? Tip alışveriş olmayacak falan filan. Neyse Barış'ın sen eklemek istediğin bir şey varsa ekle tamer, sonra da Barış dağmetsin, çok uzattım arayı ben. Yok galiba, Barış. Ah, pardon Barış. <gülüyor> o önemli değil. Şimdi ben birazcık hani bu tarihten e, ders alma meselesi var ya, ta İspanyol ne kadar gitmeye gerek yok. Türkiye ölçeğinde büyük ihtimalle aslında e, Marmara depremi bize belli e, konularda kesin fikir verecek zaten diye düşünüyorum. Ne oldu? 99'da deprem oldu. Ve 99'daki depremin hemen arkasından birinci aşama diye tarif edebileceğimiz dönemde evlerinden şüphe eden deprem sırasında evde bulunup evin çok sallandığını ya da işte sağlam olmadığını falan filan düşünen insanlar bir kere bir panik satışı yaptılar. Güzel. Birinci ne yaptılar? Acı etki. Aynen. Ne, ne yaptılar? 100 liralık evi 50 liraya sattılar mesela. Bu birinci aşamaydı. Zarar ettiler bunu yapanlar. Birinci aşamanın yanına zarar yazıyorum. Sonra ikinci aşamada panik alımlar geldi. 50 liraya sattığı evle gitti bir sürü borçlandı. Mevcut bina stoğundan görece daha yeni ve sağlam olduğunu düşündüğü evleri fahiş fiyatlarla aldı. Dolayısıyla ikinci aşamada da aslında zarar ettiler. Sonra üçüncü aşama geldi. Üçüncü aşamada bu sefer konvansiyonel bir dönüşüm başladı. Yani bina yönetmelikleriyle ilgili değişiklikler yapıldı vesaire vesaire ve yeni bir bina stoğu oluşmaya başladı. Fakat orada da şöyle bir şey oldu. Bu yeni oluşan bina stoğu da ilk etapta yüksek fiyatlı bina stoğu haline geldi. Dolayısıyla bu konvansiyonel dönüşümden çıkan evleri ilk etapta alanlar da yine zarar ettiler. Çünkü henüz standartlar oturmadığı için, o standart dışı özel bir üretim olduğu için yine yüksek fiyattan aldılar. Orada yine... ...halkın halesine zarar alışları yazabiliriz rahatlıkla. Sonra... ...bir başka aşama geldi, bu sefer standartlar oturdu... ...ve o standartlaşmış fiyatlardan evler alınıp satılmaya başladı. Orası mesela artık böyle başa başa gelmeye başladığı... ...seviye haline geldi. Orada zarardan artık başa baş seviyesine dönülmüş oldu... ...çünkü zaten bütün evler belli bir standartta yapılmaya başladı... ...ve o stoktan aldığın her evin fiyatı da aşağı yukarı aynı oldu. Burada, buraya başa başlıyoruz mesela. Ee, ama ondan sonra ne oldu? Sonra fırsatlar dünyası açıldı aslında 6. aşamada. 6. aşamada kentsel dönüşüm diye bir şey geldi. Devlet dedi ki ben de bu yeni bina stoğunu üretmiş olmama rağmen herkesi bu stoğa şey yapamıyorum, e, convert edemiyorum. O zaman ne yapayım? Ben ön olayım, işte birkaç metrekare kaybedin ama yeni bir binastuğunda bundan sonra hayatınızı sürdürün dedi. E, bu belli yerlerde insanların ciddi karlar elde etmesine sebep oldu. Yani şaka maka değil böyle bir ev verip üç ev alınan falan yerler oldu. E, bu hikayeler mesela ta 6. aşamada bunlar gerçekten e, karlı bir şekilde dönüşmeye başladı. Sonra devam etti bu. 7. aşamada ben size söyleyeyim ne olduğunu evlerin metrekareleri dramatik biçimde ...küçülmeye başladı. Ama evler hala yapılabiliyordu. Dolayısıyla... Yani çok önemli bir şey. Aslında o noktada... ...evlerin ileride... ...metrekarelerin küçüleceğiyle ilişki... ...direkt bir sebep-sonuç ilişkisi var. ikinci ve üçüncü derecelikleri... ...düşündüğün zaman. Evet, evet. Dolayısıyla ancak 7. aşamada bu aradaki kısa bir böyle kar edilen bir aşamadan sonra 7. aşamada tekrardan böyle kafa kafaya bir yere doğru tekrardan geldik. Yani tamam evim yeniden yapıldı ama hakikaten büyük bir metrekare kaybettim. Ama olsun artık en azından depreme karşı riskim yok dersek orada yine tekrardan bir başa başa dönüşü görüyoruz. Peki ondan sonra ne oldu? Bizim mahallede ben burada Kadıköy Göztepe'de oturuyorum. Şu anda son 5 sene de yıkılmış ve tekrardan inşa edilmemiş üç tane bina var. Yani bir noktadan sonra artık öyle bir şeye geldi ki hikaye bu dönüşümde gerçekten fayda sağlamak isteyen bireysel girişimci içinde. Bu dönüşümden gerçekten toplumsal bir fayda üretmek isteyen otorite içinde işler içinden çıkılmaz bir yere geldi. Ve aslında bu dönüşüm sistemi kilitlendi. Dönüşüm sistemi kendi kendini kilitledi. Şimdi bizim önümüzde de yine benzer bir durum var. Yani böyle aşama aşama bu aşamaların belli yerlerinde yapacağımız hareketlerin erken kalacağı, belli yerlerinde gerçekten ancak başa baş çıkabileceğimiz, belli yerlerde kar edebileceğimiz ama o pencerelerin sadece çok kısa bir sürede açık kalacağı ve sonradan tekrar sonra da tekrardan e, sistemin tekrar baş aşağı gideceği ve kilitlenip e, hiç içinden çıkılmaz bir hale geleceği e, bir, bir şey var büyük ihtimalle önümüzde, e, süreç var. E, hakikaten ben endişe duyuyorum. Yani bunun içerisinden bireysel olarak nasıl çıkacağım, bu, bu süreçten bireysel olarak nasıl geçeceğimle ilgili e, karşı karşıya olduğum e, belirsizlik beni çok endişelendiriyor. Ciddi endişe duyuyorum buradan nasıl çıkacağımla ilgili. Abi orada endişeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, i̇nsan doğasından biliyoruz ki insanı en mutsuz eden şeylerden bir tanesi ya geçmişle ilgili düşünmek, bu genelde suçluluk şeklinde oluyor. Ya da gelecekle ilgili düşünmek, bu da genelde endişe şeklinde oluyor. Ee, bu çok insani bir şey. Çünkü hayatta kalmasını insanların sağlayan yegane özellik bu. It's very human, böyle olmak. Düşünmek gerekiyor uzun vadeli. Ama hep bilişsel bir maliyeti var. Çünkü yorucu ve mutsuz ol. Yani aslında insan olmak birazcık da şu demek. Diğer hayvanlardan farklı olarak kısa vadeli mutsuzluğun pahasına uzun vadeli hayatta kalma şansını arttırmak demek. Bilinçli olarak. Şimdi o yüzden bunu farkında olmamız lazım. İkinci derece etki, üçüncü derece etki düşünmek, gelecekte ne olacağını anlamaya çalışmak. Bunlar stresli ve endişe verici şeyler ve keyifli değil. Ben de bayılmıyorum yani açıkçası bunları düşünmeye. Ama ee, diğer alternatifte tamamen farları kapatıp gitmeye e, benzetiyorum. Bir dağ yolunda, gece yolculuğunda yani o yüzden Onda bu de, saatten sonra yap desen artık sen, ben yapamayız zaten onu yani. Yapmamak geri gerekiyor. Yapma lüksümüz gerçekten yok yani hayatta bulunduğumuz noktaları itibariyle. E, o yüzden de diyorum ki yani benim buradan hani peki burada bir ikilem var ne yapacağız o zaman? E sıçtık yani şey de yapamıyoruz. Uzun vadeli düşünürsek mutsuz oluyoruz, düşünmesek de olmuyor. Benim buna çözüm, çözüme en yakın gördüğüm şey hep öyle oldu. Kontrolünü al bunu düşünce sürecine. Bunu bir problem olarak, yani bilinçaltında ve beyninin arkasında... ...aylarca e, seni e, irite edecek şekilde dönmesi yerine... prefrontal korteks al, ön beyni al, soyut düşen beynin seviyesini al, diyalog seviyesini al. Bunu bir problem olarak gör, konuş, bazı sonuçlara ulaş... ...sonra birazcık daha derin nefes alacak şekilde park et bir sonraki e, checkpoint'e kadar belki bir ay sonraki belki iki ay sonrası işte tam olarak bu sebepten dolayı ikinci derece etkiler neler üçüncü derece etkiler neler diye bilinçli olarak düşünmenin ama gece gündüz değil yani belirlenmiş aralıklarla gün içinde belirli saatlerle veya hafta ve ay içerisinde belirli dönemlerle buna kafayırmanın faydalı olduğunu düşünüyorum mesela bir örnek daha content boom olacak dedik biz ilk kaydımız diye ilk ya ikinci kaydımızdı bugün şeyi gördüm bayağı da güldüm yani e, Amazon'da podcast mikrofonu stokları tükenmiş. <gülüyor> yani ben de de var bir tane benim üç yıllık. Şimdi yani. bu mesela sen de, sen de yeni bu dönemde mi aldı sen? De? Evet. İşte bak senin yüzünden tükenmiş stoklar yüz yüzünden, <gülüyor> yüzünden <gülüyor> aldık. <diyorum. gülüyor> Şimdi mesela bu first order etki mi oluyor? Yani aslında ya yani first project content boom. Şimdi ikinci seviye etkisi ikinci derece etkisine olacak bunun bu kadar. ...bireysel içerik üretildikçe aslında çok basit pazar dinamikleri, arz-talep dengesi... arz arttı, içerik arzı arttı şu anda. Yani 5 katına, 10 katına çıktı. 100 katına çıktı belki, bilmiyorum, uyduruyorum. E ama değeri düşecek. İnsanların gözündeki değeri düşecek en azından. Yani biz sizinle bu kaydı bu dönem öncesinde yapıyor olsaydık... ...aa 4-5 kişi bir araya gelmişler, ne kadar güzel içerik oluşturuyorlardan ya bunlar da kayıt yapıyor diyen insanların sayısı artacak. Artması bizim için okey, bir sakıncası yok tabii ki. Düşünmekte de haklılar. Ama mesela bu ikinci boyutta bir etki. Yani o yüzden şeye davet etmek istiyorum sizi tekrar. Düşünelim birlikte, yani başka başka konu başlıklarında gördüğünüz ikinci derece etkiler, üçüncü derece etkiler neler? Ve bunları birbirimizle paylaşalım. Çünkü bu konularda ne kadar zenginleştirebilirsek o dünyayı, Kafamızdaki ikinci ve üçüncü derece şeylerin ne olacağına ilişkin. İşte ev fiyatları nasıl değişecek, şehirdeki hayat nasıl değişecek? Bizim için kap karanlık bir sisli, oyunlarda fog of war derler. Yani gözükmeyen alan aydınlanmış oluyor. O yüzden belirsizlik azalıyor ve birazcık daha nabzımız, dinlenme kalp ritmimiz 65'ten 63'e, 63'ten 59'a falan iniyor bence. Bu konularda bir şeyleri öngörmeye başladıkça ee, diyeyim. Neler geliyor aklınıza? Yani gelmiyorsa sonra da konuşabiliriz ama gerçekten duymak isterim yani başka second order, third order etkiler neler var? Öngörebileceğimiz, kafa kafaya verdiğimizde çıkarabileceğimiz. Benim aklıma gelen ilk şey sağlıkla ilgili hava kalitesi oluyor. Çünkü şey yani işte Lombardia aslında Avrupa'nın en kirli bölgelerinden biri hava açısından. Yani Barkan hatırlıyor mudur orada yaşarken ama ben orada yaşarken bazı günler böyle o kadar kirleniyorduk ki hava Milan'da. E, arabaları yasaklıyorlardı. Araba kullanamıyordum o gün. Milan'ın e, pozisyonu gereği çok fazla sis oturan ve yukarıda kuzeydeki alplerin konumu gereği temiz havanın giremediği, edemediği bir yer. Dolayısıyla Kesinlikle. hava kirliliği oraya her zaman oturur ve çok rüzgarsız olduğu için bir daha kalkmaz oradan. Özellikle yaz aylarında. Ağustos'ta mesela çok sıcak havaların nefes alamadığını hmm. falan bilirsin yani. Evet. İğrençti yani. Çok özel bir e, e, hava kalitesizliği var bir Ve yani aklıma... First order şu geliyor. Yani tabii ki o toplum ne kadar travmatik atlatırsa bu dönemi... ...o kadar daha e, dikkat edecek. Hava kalitesi. Yani senin nefes alabilme kaliten... Çünkü Çin çok kötüydü mesela hani, şimdi ne kadar değişti bilmiyorum, oradaki insanlar, Çinler ne kadar bu hava kalitesi için savaşacaklar onu da bilmiyorum ama. Hani mesela şey bir kıstas olacak, okey hani New York'ta yaşamak istiyorum ama havası çok kirli. Aslında New Jersey'de yaşasam belki daha mantıklı olabilir, hani birazcık daha uzak. First order bu olacak kimle geliyor. Güzel nokta. Yani insanlar bireysel olarak lokasyon seçerken hava kirliliğini daha çok faktör edecekler. Dikkat alacaklar. Hmm. Um, second order düşünürsek yani bu şeye sebep olabilir. Uh, policy makingte havayı kirleten uh, aktiviteler işte endüstri olabilir. Yerleşim yerlerinden daha uzak yapılması ...gerekliğine dair bir baskı oluşabilir. Yani çünkü... Um, ...genelde şöyle oluyor, endüstriyel bölge yapılıyor ama... ...orada çalışacak işçinin yaşadığı yerlerde o endüstriyel bölgeye yakın... ...kuruluyor. İşte Gebze, Gebze mesela aklıma geliyor. Hani bir yandan şey de çok... fabrikada çok, bir yandan hani böyle... ...siteler, kentler de çok. Um, onun dışında şehir yaşamı ile ilgili aklıma sakınç oradır. Yani şu geliyor, hani first order olarak evet insanlar uzaktan çalışabildiğini fark ediyor. Benim kişisel deneyimim başta freelance olarak çalışında evden çalışabilmek çok güzeldi, çok keyifliydi. Ama böyle bir sene, bir buçuk sene geçtikten sonra şeye ihtiyaç duyuyorsun. Hani iş ve evi ayırt etme. Birbirinden ayırma. İnsanlar bunun farkına varacak bir süre sonra. Yani benim de konuştuğum birçok insan evden çalışmaya çok alıştı. Nasıl önce öğreneceğim Ofis ediyor ama yani uzun sürede çok sürdürülebilir olmayacak. Sadece insanlar daha çok şunu fark edecek. Her işi yapmak için ofise gitmeme gerek yok. Bazı işleri de evden yapabileceğim. Gibi. Aklıma gelen o yüzden şehir yaşamında insanlar tamamen ...şehir dışına taşınmayacaklar. Ama... Um, suburban'a ...bence talep artacak. Yani... Um, ...şehrin merkezinde değil, birazcık uzağında... ...hani daha yeşillik içinde, daha hava iyi olduğu... Um, ...yerlerde yaşayıp... ...haftanın 2-3 günü... ...de işte bir... Banyo treniyle, 20-30 dakika 30 dakikalık bir tren yolculuğuyla şehre gidip, orada tüm gün işte çalışıp, böyle bir model oluşabilir gibi geliyor ikinci derecede. Mesela başka ikinci derece sonuçlardan bir tanesi İngiltere spesifiğinde söylüyorum. Bence araba satın alma sayısı artacak. Artacak. Kullanamadığın arabayı ne yapacaksın ya? Niye kullanamayasın ki? Kullanıyorsun. Ee, nasıl yani? Şimdi normalde Londralı, Uber'e biner, Metro'ya biner, otobüse biner. Şimdi şu yeni realitede bir yerden bir yere gitmek gerektiğinde kendi aracının ha, olması daha değerli. Ha, önümüzdeki dönemden bahsediyorsunuz. Evet evet yani ikinci ha, derece okay, etki tamam. şu anda araba, araba satın almanın artacağı. O yüzden de gidip mesela bir araba yani derdi o olanlar için neyin hissesini alacağım dediğinde şu anda bir araba şirketinin hissesini almak akılsızca değil. Bunu ancak... ya yani çünkü orada paradigma'yı değiştirecek bir takım değişiklikler zaten kapıda bekliyordu e, bu krizden sonra da onlar daha büyük bir şiddetle saldırabilirler yani, yani e, otomotiv sektöründeki teknolojik değişiklikler zaten acayip bir böyle yığılma ama o sektörün kendi dinamikleri sebebiyle orası çok yavaş işleyen ve çok yavaş dönüşen bir sektör Orada bir böyle tıkanıklık vardı. Belki bu başımızdan geçen hadiseler o tıkanıklığı giderecek ve orada belki devrimsel bir takım değişiklikler olacak yani. E, mümkün tabii. Tabii mümkün yani. O yüzden hani gidip de bilinlik otomobil markalarına e, yatırım yapmak... Yatırım tavsiyesi öyle. değildir. <gülüyor> öyle yazmak lazım. O demek ya Söylemiş olduk zaten. <gülüyor> bu konuda şunu ekleyeceğim. Aslında bu konuya araba satın alma olarak değil, Urban Mobilt olarak yaklaşmak gerekiyor. Yani herkes araba alacak anlamına gelmiyor ama belki de... E ben bugün bisiklet baktı, baktım yani internetten. E bisiklet ihtiyacım var, Türkiye'de vardı, burada yok. Lazım oldu falan artık daha çok lazım gibi gibi etkileri olacak. Barkan? Kesinlikle bisiklet, elektrikli scooter e bunlar alternatif işe gidip gelme yöntemleri olarak net olarak artık Londra için geçerli. Yani tüba binme gerçekten azalacak ya da binen insanlar da çok çok çok dikkat edecek, rush hour'lara özen gösterecek vesaire. Ama araba konusunu bilmiyorum, araba hemen artmayabilir. Yani çok belirgin bir artış olmalı. Belki %3-5 etkileyebilir. %3-5 bile fazla gerçekten onları gibi bir yer için ama... Ee, evet kesin mesela... Şeyler patladı mesela bütün, hatta sadece bird bilmem ne falan filan değil, lime değil. Yani onlar zaten sıkıntıda. Tabii. Bizim hani bu genel olarak paylaşım ekonomisi dediğimiz şey var ya, dünyanın gittiği yeni yöndeki en önemli şey paylaşım ekonomisi. Hı hı. Artık işte otel, ev sahibi olmana, araba sahibi olmana gerek yok. Paylaşım ekonomisini ters tarafa ittiren bir dinamik içerisindeyiz şu anda her anlamda. Evet, aynen öyle. Şu anda mesela Santander ve Lime e, bisketler insanlar binmiyor. Çünkü daha önce binen e, korona, virüs taşıyıp taşımadığını bilmiyorsun. Bütün bisikleti dezenfekte edemeyeceğin için hı hı. kendi e, aracını kullanıyorsun. Tabii. Ya bu söylediğin bana açıkçası bazı şeyler düşündürttü. Onlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Ama şey yapmayalım yani hani uzunca benim konuşmam olmasın. Ben bir takım notlar çıkarttım. Bence bazı başlıklarda anlamlı değişiklikler yaşayacağız. İşte bu first order'da mı olur, second order'da mı olur bilmiyorum ama hani önümüzdeki dönemde olacak şeyler gibi geliyor bunlar bana. Tabii bence dinliyoruz. Bence mesela kreatif beceriler yani yaratıcı beceriler gerçek anlamda önümüzdeki dönemde daha çok itibar görüyor olacak. Ne, ne dersiniz bu konuda? Ya ben... Bir defa neden böyle düşündüğünü biraz daha açar mısın? Sebebi ne? Niye böyle diyorsun? Çünkü herkes kendi rutininden aslında ister istemez çıkmak zorunda kalacak. Kendi rutini kendisine hem maddi hem psikolojik olarak yeterli getiriyi sağlamıyor olacak. Ve kendinde yeni ...şeyler keşfetmek ve onları yaratıcı bir emekle ortaya koymak zorunda kalacak insanlar. Dolayısıyla kreatif becerileri yüksek kişilerin yeni dönemde daha suyun üstünde kalabileceğini düşünüyorum. Emin değilim. Pamar. Ee, yani... Ben insanlık olarak bizi yaratıcılığı zorlayacak yani iptircek çünkü hani bilinmeyen bir durum olduğu zaman veya rutinden çıktığım zaman evet ona kesinlikle katılıyorum diğer aklıma gelen konuşuydu content consumption artacak content creation da artıyor dediğiniz gibi ama bunun ilk refleksif bir dalga olduğunu düşünüyorum yani bu ne anlama geliyor hani Herkes birbiriyle bu tarz, bizim yaptığımız gibi konuşmalar, şeyler yapıp publish edecekler ama bir süre sonra bunlar hepsi benzer, birbirine benzer şeyler olmaya başlayacak. O noktada daha artistik content production yani işte zaten şu an çoktan takdir ediyoruz ama ne bileyim işte bir oyun üretimi mesela veya bir video üretimi, bir animasyon üretimi daha Bence çok talep görecek. Bu şekilde yaratıcılık özellikle artistic production alanında daha değerli halde gelecek gibi geliyor. Hemen arkasından söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de içerik üretebilmek olacaktı. Yani bununla bağlı kreatif beceriler, içerik üretebilmek ve dijital beceriler. Bunların belki üçünü birbirinden ayırmadan düşünmek lazım. Bu üçünün mesela toplamına sahip olabilen birisi, önümüzdeki dönemde çok daha makul birisi olacak. Bu krizin içerisinden çıkmak için daha büyük bir avantaja sahip olacak. Peki buna bağlantılı olarak şu anda Amerika örneğini düşün mesela birkaç milyon insan şu anda hali hazırda işsiz kaldı ya. Bu insanlar bu rotayı seçecekler mi yoksa piyasa düzelene kadar eski işlerine benzer bir iş yapmaya devam etmeyi mi seçecekler? Atıyorum airline hostesi işsiz şu anda. O hostes şu anda gidip YouTube'da content create edecek yoksa evinde oturup para harcamadan üç ay uçaklar çalışma için yerim dönecek. Bu da önemli. İnsanların davranışı. Bu konuda nasıl tutum alacaklar? Hani şu anda net bir şey yok onunla ilgili. Bir i̇nsanların olmalı. büyük çoğunluğu büyük ihtimalle hemen bu probleme kendilerince bir cevap üretemeyecekler. O cevabın birileri tarafından üretilip onlara getirilmesini bekleyecekler. Çünkü aslında alışıl, alışıla gelmiş olan şey bu. Yani insanlar öyle problem çözmek konusunda acayip başarılı falan değiller yani hatta soracak olsan yani inisiyatifi onlara bırakacak olsan hiç problem çözmezler mümkünse yani hiç kendilerini o derdin altına sokmazlar ama bu dönem öyle ya da böyle problem çözmek zorunda kalacakları bir dönem ve bu da bir şekilde yaratıcı enerjiyle ancak üstesinden gelinebilecek bir dönem ben yaratıcılığı söylerken daha çok bunu kastediyorum aslında orada bence iki iki tarafı böyle farklı çalışan bir motor var. Bir tanesi bireylerin yaratıcılığına aslında toplumun tepkisi genelde kişinin perspektifinden baktığın zaman şöyle oluyor. Ben ne senin yaratıcılığını. Yani e, dün akşam şeyi izledim. Ahlat ağacını izledim. Nuri Bilge Ceylan'ın filmini. belki de beraber. İzlemediyseniz öneririm yani. E, özellikle işte Türk toplumu içerisinde kendi entelektüel olarak yükselme mücadelesi ve kendisiyle kavgasını eden insanın hikayesini daha yanlatan bir tema yok yani bence. Çok çok iyi. Evet. Ve konuşu Adam çocuk yazıyor bir kitapta. Kimse buunda değil yani yazdığı şey gerçekten. Yaratıcı insanın perspektifinden baktığın zaman dünyayı öyle. Benim o kıymetli yaratıcılığım diyorsun, hayat enerjini bir şeyin içerisine koyuyorsun. Saatlerce günlerce uğraşıyorsun. Yüz kişi bu deneyimi bu şekilde yaşıyor. Bu yüz kişinin 98'i için toplum kafasını çevirip bakmıyor bile. Yani kendi annesi babasının dışındaki kimse bile çoğu zaman veya en yakın arkadaşları bile. ...okuyor veya kitap değilse, işte bir eserse inceliyor vesaire vesaire. Ama diğer tarafta da bayağı darwinist bir şey var. Ee, evrimsel bir doğal seleksiyon gibi bir süreç var. Bazı içeriklerde gerçekten çok iyi tutuyor. Çok yaratıcı aynı zamanda, aa çok yaratıcı diyor insanlar. Aslında diğerleri de yaratıcı. Yani burada bir paradoks var, bilmiyorum ifade edebildim mi? Hepsi yaratıcı aslında onların. Ama toplumun sadece yaratıcı... ...başkalarının senin işinle ilgili yaratıcı dediği senaryolar... Çok random ve genelde %1'i, %2'si oluyor başka işlerin. Onu yapan insan da o işin tutacağını o kadar bilmiyor. E, o yüzden de çok tüketici bir süreç aslında. Ve herkesin bu süreci e, yaşamasını, sağlıklı bir şekilde geçirmesini ve sonunda iyi bir şeyler üretmesini e, ben tutarlı bulmuyorum bildiklerimle. Um, bu konuda sadece şunu belirtmek istiyorum. Yani Ahlat Ağacı örneğinde... Olduğu gibi. Ee, bana göre hani belirli bir konuda yaratıcılık gösterip e, bir şey çıkartmak maalesef yetmiyor artık çağımızda. Yani eğer bir edebi metin yazımında diyelim yaratıcı bir insansan çok da kitap okumuşsan evet çok iyi bir eser çıkartabilirsin yaratıcılığını kullanarak. Ama yetmez. Neden? Çünkü hani Okey, yazdın kitabı, aynen ahlat ağacında olduğu gibi, hani bastırdın da para bulup, sonra onlar bir yerde küflenecek. Çünkü senin yaratıcılığını aynı zamanda onun pazarlaması için de kullanman gerekiyor. Onun tanıtımı için de kullanman gerekiyor. Network'ünü geliştirmek için de kullanman gerekiyor. Yani şu an eksik olduğunu gördüğüm şey, ki çevremde de çok vardı. Çok yaratıcı insanlar var ama hep aynı, yani bir, bir alanda o yaratıcılığını kullanmak istiyorlar. Diğer alanlara o yaratıcılığını taşımak istemiyorlar çünkü özellikle sanatçılar da çok oluyor. O alana getirdikleri zaman kirlendiklerini hissediyorlar. Bir sanatçı için bu hani çok iyi resim yapar, işte heykel yapar, iş, işler çıkarır ama hani... Galeri işlerinden haberi yoktur. İşin para kısmını dokunmak istemez. Çünkü hani kirli görür. işin kirli kısımları. Çok güzel var. bir noktaya değindin. Yani bu, bu burada bir şey daha söylemek zorunda hissediyorum. Sonra susacağım. Ee, ben bu konuda son derece çelişkiliyim. Kendi iç dünyamda. Yani kognitif dissonans diye bir şey var ya. Bilişsel tutarsızlık yaşadığım konulardan bir tanesi bu. İki tane birbirine zıt şeye inanıyorum çünkü. Bunlardan bir tanesi şu. Bireysel olarak aynen senin dediğin gibi. Yani ben bir girişimci olarak kendimi düşündüğümde veya bir girişimciyle konuşurken diyorum ki bak bu dünyanın gerçekliği böyle ve bu dünya içerisinde sen yaratıcılığını diğer alanlardaki problemleri çözmek zorundasın. Bunların bütünü için kullanmak zorundasın diyorum. öyle görüyorum. Ama diğer taraftan toplumsal boyutta baktığımda da bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu Herkes için en iyi senaryo bu değil zaten. Yani birey orada kendisi... ...ekstra kendisini genişleterek bir problemi çözme çabasını göstermeli... ...ve göstererek ancak başarılı olabilir. Evet. Ama bu gerçekten optimum tasarım değil yani ortadaki. Çünkü sen bir ressam sen, sen git resim yap yani. Veya işte şairsen git şiir yaz aslında. Çünkü ne oluyor biliyor musun ben? Kitap süreçlerinde de yaşadım. Ya hangi noktada ben yazardan daha çok pazarlamacıyım? Anlatabiliyor muyum? Yani bu... Ve bunun hangi noktası aslında anlamlı ve karlı olmaya geliyor? Ben pazarlamacı olma niyetiyle mi girdim? Eğer ki ben %51 pazarlamacıysam o zaman bayağı böyle şey cevabı olmayan sorularla baş etmeye başlıyorsun falan filan. Yani ona hitaben, onunla nazaran um, olay şu aslında o kognitivizyonanza sebep olan şey bence ekspertiz kısmı için. Çünkü hani sen hem resim alanında hem pazarlama alanında hem satış alanında hem yani böyle 5-6 alanda expert olabilmen için hani böyle bir 10-15 yıl gerekiyor. Doğru. Aslında hani oradaki sorun şu. Hani modern toplumdaki, modern yapılardaki yaklaşımda o hani nedir? Biri resim konusunda expert olur, ilerler. Diğeri galericilik konusunda ileridir. İkisi beraber çalışır. O ikisinin beraber bir araya getirecek ortamlar, toplumsal yapılar vardır ve onun sayesinde iyi bir ortaklık ortaya çıkar. Yani asıl şeyi olan bu. Ama benim gördüğüm sorun zaten de, hani, yani demek istediğim zaten hani ressam aynı zamanda mükemmel bir pazarlamacı olsun demiyorum. Ama birazcık da olsa pazarlamadan anlaması gerekiyor. Orada da yaratıcılığını getirebilmesi az bilgisiyle çok sebep çok sonuçça ulaşabilmesini sağlar. Ya işte bir, beni rahatsız eden şey tam olarak söylediğin. %70 iyi ressam, %30 pazarla, iyi pazarlamacı yerine, %70 iyi pazarlamacı, %30 iyi ressam olduğunda dip toplamdaki senin toplum tarafından başarılı ressam olma görme ihtimalin artıyor. Daha çok kazanıyorsun, daha çok satıyorsun vesaire. Burası beni rahatsız ediyor. Çünkü bunu mantıksal en uç noktasına taşıdığın zaman herkes aslında marketingçi dünyada. Çok rahatsız edici bir düşünce olarak buluyorum bunu. Katılıyorum söylediğine sadece bir şey de ekleyeyim dedim. Barkan Barış, serbest çağrışım bu konuda gidebilirsiniz. Son yorumlarınız varsa da alalım. Bence şöyle 5 dakika 10 dakika içerisinde bu kaydı kapatalım. Ki böyle sindirilebilir bir blok halinde, bir saat, bir buçuk saatlik bir blok halinde kalsın en azından. Çok daha uzamasın. Ondan sonra sohbet edeceğimiz birkaç konu varsa kayıt arkasındaki gizli kapılarda devam edebiliriz. Buyur. Benim ekleyeceğim bir şey yok abi. Yani. Benim burada önümüzdeki dönemde daha çok kıymetli göreceğini düşündüğüm bazı başka beceriler var. Bunlardan bir tanesi organizasyonel beceriler. Yani insan organizasyon yapabilen, organize etmeyi becerebilen, A ile B'nin ucunu bağlayıp ondan süreç içerisinde anlamlı bir bütünün nasıl oluşacağını hayal edebilen insanların önümüzdeki dönemi daha kolay atlatacağını, o dönemde daha çok değer göreceğini düşünüyorum. Ee, çok yönlülüğün özellikle önümüzdeki dönemde yine daha... Abi bir cümle daha açsana. Organizasyonel becerilerden kastettiğin şey bir, bir ürün müdürü gibi bir şeyin üretimine giden sürecin bütününü organize etmek mi? insanları organize etmek mi? Neyi tam olarak? Ee, ya mesela... Ya bu, bu, bu dönemler büyük bir kaos yaratıyorlar ya aslında bu kaosların içerisinden çıkabilme becerisini gösteren ve kendi kaosunu çözüp etrafındaki insanların kaosunu çözebilmek için de yardımcı olabilen örnek olabilen hatta zaman zaman işte nasıl diyeyim belki de daha bunu kurumsal olarak yapabilmekten bahsediyorum. Ne gülüyorsunuz be? Müttüsün ve neden güldüğünü söylüyorsun ama anlaşılmıyor. <gülüyor> duymuyoruz seni Ozan. Müttüsün. Evet Tamer. Ee, gidebilir. Yine mi Tamer ya? <gülüyor> Ozan duymuyoruz abi seni. <gülüyor> Heh, şimdi. Bir dakika bir dakika. Ha tamam. Değişik bir özelliğini keşfettim de Zoom'un. Ee, neyse, bölmeye devam et abi. Zoom konuşmadığın zaman seni mute alabiliyor. Öyle bir özelliği var. Ee, çok yönlülükten kastım da şu, e, hani normalde bir şey var ya, işte ben işte üniversite bitirdim, iyi okullarda okudum. İşte 5 tane dil öğrendim. Girdim e, çok uluslu bir şirkette de şu anda e, marka müdürlüğü yapıyorum. Bu kadar. Hani, anladın mı? Yapabildiğimin hepsi bu kadar yani. Ben mesela... E, mutfağa girdiğimde elime bıçak verdiklerinde böyle e, ışık görmüş tavşan gibi kalıyorum mesela bu bıçakla ne yapılıyordu diye. Ya da işte evde ampul patladığında e, şey çağırıyorum elektrikçi çağırıyorum falan. Yani bu, bu, bu model bu arada böyle az buz değil yani bunlardan yüz binlerce var yani. Mesela bu insanın sonu artık. Yani bu insanın e, bu yeni düzende hayatta kalması ayakta kalması eskiden olduğu kadar kolay değil çünkü hizmetler Bizimki gibi iş, yani ücretlerin düşük olduğu ülkelerde bile ulaşılması bu sefer ücretler sebebiyle değil başka sebeplerle çok kolay olmayan şeyler olacak. Yani evini kendin temizlemen gerekecek, yemeğini kendin yapman gerekecek, tamiratını kendin yapman gerekecek. Harika. Çok çok iyi bir e, ikinci derece değişken kategorisi açtın şu anda. Eve almış olduğun hizmetlerin tamamının değişmesi. Evdeki bakıcı, eve gelen... E, tesisatçı, elektrikçi, e, marangoz, temizlik, bu kategorilerin tamamı tam bir second order effect değişikliği yani. Aynı şey çocuğuna bakmak için bile geçerli. Yani evet, evet. bir insan var çocuğunun bakma yükümlülüğünü bir third party'e bırakmış. O bakıyor, ben de eve gelince seviyorum. Zaten evde toplamda e, işte ben 8 saatin uyku diye varsayarsak, 9 saat geçiriyorum. O 3 saatin de bir buçuğunda olan uyumuş oluyor. Bir buçuğunda da ancak işte birazcık güreşiyoruz falan. hani. Bu, bu model bitti yani anladın mı? Bu modelin artık e, geri dönüşü yok bana sorarsan. Dolayısıyla eline çekiç alabilen, eline e, şey alabilen, bıçak alabilen, elinde çocuk tutabilen, alt değiştirebilen insan e, modeli bundan sonra ancak e, hayatta kalmaya devam edebilecek diye düşünüyorum. Yani bu arada tabii abartarak söylüyorum da neyse yani düşünsel manada da bence büyük meseleler tekrardan gündeme gelecek. Yani aslında başlamıştı. Bununla ilgili de şeyler vardı. Mesela bayağı ben insan tanıyorum, tekrardan dönüp Hegel okuması yapmaya başlayan falan böyle. Birkaç sene önceden bu, bu gelmeye başlamıştı. Ama bu yaşanan katastrofik durumlardan sonra bence insanın o mana arayışı, manadaki derinleşme ihtiyacı büyük sorulara geri dönmek, büyük sorularda derinleşmek, büyük sorularla ilgili okumak, yazmak, çizmek konusunda da yine bir alan açacak gibi geliyor bana. Abi çok güzel, birkaç kategori daha kafamda açtı. Yani ben gündemimizdeki konular içerisinde bu 5K konusu var. Ben bugün çok özellikle bu konuyu şey yapmadım, açmadım çünkü. Konuyla ilgili yeteri kadar kendimi şey hissetmedim yani e, yeteri kadar e, bilgili hissetmedim e, bir de e, başka bir giriş yaptığımız için diyalon 40. dakikasında kaybolsun da istemedim Barkan o yüzden de 5G'den tekrar şey yapmadım açmadım konuyu çünkü biraz Benim konuyla ilgili bildiğim tek şey Huawei o kadar başka bir şey bilmiyordum <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey bilmiyormuşsun onu da zannım. <gülüyor> O yüzden buna ilişkin ayrı bir bölüm, sen de zaman ayırabilirsen yapmak istiyorum. Senin oradaki ekspertizin çünkü gerçekten çok şanslıyız bence. Yani sen öyle bir alanda çalıştığın için bizi aydınlatacaksın. Ama bir yandan da bizim de seni öğrenci gibi dinyonun ötesinde bazı noktalarda iyi challenge edebilmemiz gerekiyor bence. Konuya biraz hakim olmamız gerekiyor. O yüzden sadece senin değil diğer kişilerin de o konuyla ilgili biraz araştırma yapması gerekiyor. Bir Böyle bir bölüm bence yapmamız lazım. Çok istediğim bölümlerden bir tanesi, şimdi Barış'a geldiğince aklıma geldi. Bence bir bölüm felsefeye ayıralım. Yani felsefe konuşabiliriz. Ben çok isterim sizinle konuşmak. Kendi etkilendiğimiz düşünceleri şey yaparız. Bir bölüm sinema konuşalım demiştik. Onu kesinlikle yapmak istiyorum. Bir bölüm müzik konuşalım. Yani böyle domain spesifik bölümlerle de ilerlemek istiyorum önümüzdeki şeylerde. Sizler isterseniz çok keyifli olur. Hem duymak isterim hem diğer insanlar için bence faydalı. Kapanış yorumunuz varsa olabilirim. Abi gayet keyifli bir sohbet oldu. Ya kapanış yorumum şu. E, dedin ya başta iki hafta önceye göre, bir ay önceye göre nasıl durum diye. Bence programın durumu birazcık e, iki hafta önceye göre ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Yani e, o karşımızdaki... Karantina günlükleri gibi bir doğası var değil mi işin bir yandan? Evet gibi. evet. Karşımızdaki o yepyeni duruma adapte olacak olmanın getirdiği heyecan yerini biraz daha böyle bir yorgunluğa bırakmış gibi geliyor bana temkinliliğe bıraktı bence yani e, şey gibi koşunun ilk iki kilometresindeki e, adrenalin gitti şimdi bir 20 kilometre daha var önümde acaba çıkartabilecek miyim gibi enerjimiz var aslında yani ben en azından öyle hissediyorum de sanki bana Ozan altı haftalık çok seni zorlayacak bir sprinte gir şu anda girerim ve çok hiç uğraşırım ama altı hafta sonra bitmeyebileceğini bildiğim için enerjimi konserve etme koruma gibi bir, bir e e halin e e biraz. Evet, ekonomi yapmaca kendimizce. Biraz ekonomi yapıyoruz bence. Yapmamız da gerekiyor sanki yani. Tamer zaten oyunu çıkarttı. O şimdi komple ekonomi modunda diye tahmin ediyorum. Yani şahane olmuş bu arada. Gerçekten. Teşekkür Hiç öyle bir şey düşünmemiştim. Yani çok çok hoşuma gitti. Çok ilginç olmuş yani. Hmm. Bakalım. Yani şöyle... Amer, nereden girebilir insanlar oyuna? Söylesene belki merak edenler olur. Um, Citygames.ween. Wien de Viyana'nın Almancası. Uh, şimdi biliyorsunuz yeni popüler olan şeyler şehirlerin domain isimleri. İşte nokta İstanbul var, nokta Berlin, nokta London var. Nokta Wien de, W de. Um, ama City Games Vienna diye Google'da aratırsa çıkar, zaten ana sayfada direkt link var. A monster a day. Barkan'ın özell <gülüyor> özellikle Barkan için her gün yapacak bir küçük oyun. Evet, evet. Daha vaktim olmadı bakmaya ama çok ilginç anlattığına göre. Hmm. Okey, durduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>